Merhaba değerli arkadaşlar ben Ali Öğretmen Hepiniz Ali Öğretmen ile %100 Kimya adlı kanalıma hoş geldiniz 9. sınıf tekrar testlerini çözmeye devam ediyoruz 2. kitaptayız 2. kitabın ilk testi olan 2. ünitenin 1. bölümünü çözeceğiz Arkadaşlar 1 ve 10. soruyu çözmeyi düşünüyorum Bu videoda sıkıcı olmasın diye uzun olmasın diye Evet ilk soruyla başlayalım Kimyasal türler ile ilgili tanımlar Arkadaşlar kovalent bağlarla Birbirine bağlı olan atomların oluşturduğu türlere molekül denir. Evet elementlerin tüm özelliklerini gösteren en küçük yapı birbirine atom denir. Pozitif veya negatif elektriksel yüklü atom ya da atom gruplarına da iyon denir şeklindedir arkadaşlar. Yani kimyasal üç türden bahsetmiş. Tabloda atom molekül ve iyon türlerine örnekler verilmiştir. Buna göre tabloda yer alan X, Y ve Z türleri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar X'e baktığımız zaman... Bakın molekül dediğimiz zaman kovalent bağ. Peki kovalent bağ dediğimiz zaman hangi elementleri düşüneceğiz arkadaşlar? Kovalent bağ dediğimiz zaman ametal elementlerini düşüneceğiz. Peki ametal elementler hangileridir? Ee, arkadaşlar zaten biz e, periyodik tabloda iki tür elementin ezberlenmesini istiyoruz. Daha doğrusu e, sayıları az olan elementleri e, cümleyi de, e, kodlama yöntemini benimsedik. Ametalleri şöyle kodluyorum ben. Job, Hasan. Flor, klorun burnunu ısırdı. Evet arkadaşlar eğer bir bileşik sadece bu elementlerden başlıyorsa kovalent bağlıdır. Yani ametal ametal e, kovalent bağlı bir bileşiktir. Kovalent bağlı bileşiklerin en küçük yapıtaşı da nedir arkadaşlar? Moleküldür. Yani moleküller ametal atomların oluşturduğu kovalent bağlı bileşiklerin en küçük yapıtaşıdır. Şimdi x'e baktığımız zaman karbon oksijen. Bakın arkadaşlar karbon ve oksijen burada var. Demek ki arkadaşlar bu bir moleküldür. Suya baktığımız zaman dihidrojen monoksit hidrojen ve oksijen burada var yine arkadaşlar. Şurada hidrojen burada da oksijen. Demek ki arkadaşlar bu da moleküler bir bileşiktir. Amonyak dediğimiz zaman azot trihidrür arkadaşlar bakın yine ameterlerin içerisinden seçilmiş iki elementten oluşmuş bir bileşik. Demek ki X arkadaşlar molekül olacak. X'in molekül olmadığı şıkları siliyorum. E doğru seçeneğimiz ya A şıkkı ya da E şıkkı olacak. Y'ye baktığımız zaman arkadaşlar evet bu. İkinci tür elementimiz nedir arkadaşlar? İkinci tür elementimiz de soy gazlar. Bileceğimiz yani ezberleyeceğimiz arkadaşlar soy gazlardır. Nedir o da? Hergele, Necip, Arsız, Karısını kesip rendeledi. Evet bunlar da soy gazdır. 8A grubu elementleridir arkadaşlar. Bunlar ve bunların dışında kalanlar da metal dersek yanılmış olmayız. Hocam yarı metaller var. Evet arkadaşlar fiziksel özellikleri metallere, kimyasal özellikler A metallere benzeyen e, yarı metaller de vardır. Ancak eğer bir bileşikte arkadaşlar biz şu elementlerin dışında bir element görüyorsak arkadaşlar onlar e, metaldir dersek yanlış söylemiş olmayız. Evet e, bakın burada demir sodyum ve alüminyum 3 tane metal verilmiş metaller ve soy gazlar arkadaşlar metal ve soy gazlar atomik yapılı elementlerdir arkadaşlar yani doğada e, oksitleri halinde de bulunabilir atomik halde de bulunabilir arkadaşlar bileşikler içerisinde de bulunabilir ancak e, metalleri ve soy gazları atomik yapılı e, elementler olarak Monoatomik yapılı elementler olarak kabul ediyoruz. Biz o zaman Y dediğimiz atom olacak. Arkadaşlar E şıkkımız da gitti. Bakın burada iyon demiş bu da gitti. Doğrusu seçeneğimiz A şıkkı oluyor. Bakalım Z e, sülfat iyonu. Bakın burada yükü var. Eksi 2. Kalsiyum artı 2 katyonu iyon. Ve siyanür iyonu arkadaşlar. Eksi 1 yüklü. Gördüğünüz gibi sağ üst tarafında yükü olan atom veya atom gruplarına da arkadaşlar iyon diyoruz. Evet Z de iyondur. Yani üçünün de doğru olduğu tek şık A şıkkıdır diyoruz. Umarım anlamışsınızdır. Esasen şu iki cümleyi ezberlemek kimya adına gerçekten çok büyük kazanç sağlıyor öğrenciye. Evet ikinci sorumuza gelelim. Kimyasal türler arası etkileşimler güçlü ve zayıf etkileşimler olmak üzere ikiye ayrılır. Atomlar arası genellikle güçlü etkileşimler meydana gelir ve kırılması sonucu yeni türler oluşur. Ancak burada şu cümleyi eklemek istiyorum. Soy gazlar hariç. Zayıf etkileşimler ise moleküller arasında olur. Kırılması veya zayıflaması sonucu madde hal değiştirir diyor arkadaşlar. Bu, bu da moleküller arasında zayıf etkileşimleri hidrojen bağları ve Van der Waals bağlarıdır. Ama bütün atomlar arası etkileşimler güçlüdür dersek yanlış cümle kurmuş oluruz. Çünkü arkadaşlar soy gaz atomları arasındaki etkileşimler de Van der Waals etkileşimlerdir. Yani zayıf etkileşimlerdir. E ama e burada bir istisna yok. Moleküller arasındaki etkileşimler fizikseldir. E fiziksel etkileşimlerde arkadaşlar zayıf etkileşimlerdir diyoruz. Evet şekerin suda çözülmesi arkadaşlar bakın şekerin suda çözülmesi herhangi bir fiziksel bir olaydır kimyasal bir olay değildir arkadaşlar zayıf etkileşimdir doğru suyun hidrojen ve oksijen gazlarından ayrışması suyun hidrojen ve oksijen gazlarına ayrışması arkadaşlar bu gazlarının ayrışması için ortamda bir laboratuvarda katalizör yardımıyla ayrıştırabilirsiniz. Kesinlikle güçlü etkileşimdir. Kimyasal bir olaydır. Naftalinin süblimleşmesi. Bakın arkadaşlar naftalin katı haldeyken sıvıya gelmeden direkt olarak gaz haline geçer. Yani hal değiştirmesi fiziksel burada doğru. Kömürün yanması arkadaşlar yanma, ekşime, küflenme gibi bütün olaylar güçlü etkileşimlerdir. Yani kimyasal olaylardır. Asit bas tepkimelerinden tuz oluşması. Bu da güçlü etkileşimdir. Yani kimyasal bir olaydır. Tabloya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? diyor. Bakalım kömürün yanması sonucu yeni türler oluşur. Tabii ki kimyasal olaydır. Yeni türler oluşur. Arkadaşlar naftenin süblimleşmesi sırasında kimyasal yapısı değişmez. Evet arkadaşlar naftenin buradan katıdan sıvıya geçmiş. Şey, katıdan direkt olarak gaza geçmiştir. Sadece bu hal değiştirmiştir deriz. Bu da doğrudur. Şekerin suda çözülmesi fiziksel değişimdir. Evet arkadaşlar suyu buharlaştırırsak buharlaşma tekniğiyle şeker tekrar elde edebiliriz. Suyun hidrojen ve oksijen gazlarına ayrışması sırasında kimliği değişmez. Olur mu arkadaşlar? Şimdi bakın su bu gaz halindeyken yapılıyor bu zaten. Su gaz halindeyken arkadaşlar platin katalizörüyle hidrojen gazına ve oksijen gazına ayrışıyor. Şimdi bakın su söndürücüdür. Söndürücü Hidrojen yanıcı bir gazdır yanıcı oksijen de yakıcı bir gazdır arkadaşlar yakıcı bir gaz ne oldu kimlik değişti arkadaşlar bileşikten element molekül yapılarına dönüşüm, dönüşüm oldu ve yeni oluşan maddeler yeni özelliktedir evet kimliği değişir yanlış olan D şıkkıdır diyoruz. Asit baz tepkimelerinden tuz oluşması kimyasal değişimdir. Tabii ki arkadaşlar bakın sodyum hidroksit bazıyla yemek tuzu oluşturalım. Hidroklorik asit tepkimeye girerler arkadaşlar. Egzotermik bir tepkimedir. Sodyum klorür yemek tuzu artı su oluşur arkadaşlar. Burada kimyasal bir etkileşim olmuştur. Bakın baz bazdan yitiriyor. Asit asitliğini yitiriyor. Bakın kuvvetli asit kuvvetli baz. Bakın nötr iki tane madde oluşturuyor. Tuz ve suyu oluşturuyor. Tabii ki kimyasal değişimdir diyoruz. Güzel bir soru. Umarım anlamışsınızdır. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Kimyasal türler birbirine yaklaştığında elektron bulutları ve çekirdekler arasında elektrostatik gitme çekme kuvvetleri meydana gelir. Evet artılar artıları Eksiler eksileri iter ama artılar eksileri eksiler de artılar yani elektronlar protonları protonlarda elektronları çeker çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden büyük ise güçlü etkileşimler oluşur. çekme kuvvetlerinin birbirine yakın olduğu durumlar ise zayıf etkileşimlerdir Evet arkadaşlar bu itme ve çekme kuvvetlerinden çekme kuvvetleri 40 kilojül bölüm olden çok büyükse arkadaşlar güçlü etkileşim 40 kilojül ile sıfır arasında ise arkadaşlar zayıf etkileşim yani moleküller arasında etkileşim fiziksel etkileşimler oluşur. Buna göre diyor olaylarından hangileri zayıf etkileşimlere örnektir. Bakın hidrojen gazı ile oksijen gazı arasında su molekülünün oluşması arkadaşlar bakın burada kimyasal bir olay vardır. Hidrojen bakın şöyle anlatayım size bakın burada bağlar var kovalent bağlar değil mi? Bakın oksijenle oksijen arasında da kovalent bağlar var. Bu bağlar kırılacak arkadaşlar şöyle kırılacak yeni bağlar oluşacak oksijenle hidrojenin arasında yeni apolar bağlar kırılacak. Polar bağlar oluşacak. Arkadaşlar burada kimyasal bir olay vardır. Güçlü etkileşimleri zayıf etkileşimleri örnek değildir diyoruz. Fe metalinin yani demir metalinin kaynama noktasının 2361 santigrat derece olması. Arkadaşlar demir metali Kıymetli arkadaşlarım metalik bağlar fiziksel bağlardır. Ancak e, bu bağların kırılması oldukça zordur. Oldukça bir yüksek enerji gerekir. O yüzden demir metalinin kaynama noktasının 2361 santigrat derece olması da zayıf etkileşim değildir. Zayıf etkileşimlere örnek verilemez arkadaşlar. Metalik bağlar güçlü etkileşimler arasındadır. Hatta şöyle diyelim arkadaşlar güçlü etkileşimler. 1. Kovalent bağlar arkadaşlar. Kovalent. 2. iyonik bağlar. iyonik. Metal A metal arasında kovalent bağlar A metal ile metal arasında 3 ise metalik bağlardır arkadaşlar. Bu üç tane bağ güçlü etkileşimdir. Elimize dökülen kolonyanın serinlik hissi vermesi. Evet arkadaşlar uçucudur. Elimizde bir çözelti damlatılmıştır. Kolonya dökülmüştür. Bu kolonya da serinlik hissi verir arkadaşlar. Fizikseldir yani zayıf etkileşimlere örnek verilebilir. Sadece 3 diyoruz. Yanlış üçü yani C şıkkını işaretliyoruz. Dördüncü sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Klor elementinin katman elektron dağılımı ve Lewis sembolü şeklindedir. Evet arkadaşlar klor 17. elementtir. 2, 8, 7 olarak dağılır. Değerlik elektron sayısı 7'dir. Değerlik elektron sayılarını elementin sembolünün etrafına bakın. Kural da şudur. Önce doğu, batı, kuzey, güney. Dörtlemesi yapılır, teker teker sonra çiftlemeye başlarsınız, istediğiniz yerden çiftleyebilirsiniz. Mesela bu sağdan bırakmış, ben soldan bırakayım, hiç fark etmez. Ya da üstten, ya da alttan bırakayım, hiç fark etmez arkadaşlar. İkisi de doğrudur. Bu şekilde yedi tane elektronu e, ne yaptık? Yerleştirdik arkadaşlar. Buna göre diyor, elementlerinden hangilerinin Lewis sembolü doğru göstermiştir. Fosfora bakalım arkadaşlar. Hemen yazalım. Fosfor 15, 15. elementtir. 2, 8, 5 değil mi? 2, 8 daha 10, 15. Değerlik elektron sayısı 5'tir. 1, 2, 3, 4, 5. Evet buradan çiftlemiş doğrudur arkadaşlar. Karbon 6'dır. Hemen yazalım arkadaşlar. 2, 4. Değerlik elektron sayısı 4'tür. Bakın nasıl yapacağız 1 2 3 4 e dört tane yerleştirdik daha ne yerleştireceğiz yerleştiremeyiz bu yanlıştır arkadaşlar burada bütün elektronları yerleştirmişler ilk katmandaki elektronları da yazmışlar yanlıştır arkadaşlar değerlik elektron sayısını Lewis nokta yapısı nedir? Tekrar edeyim arkadaşlar. Bir ele, e, elementin değerli elektron sayısını elementin sembolünün etrafında noktalar şeklinde gösterilmesi Lewis nokta yapısıdır diyoruz. Zaten biliyorsunuz bir ele, e, elementin elektron dağılımında son yörüngeye en fazla 8 elektron gelebilir. Yani bir element e, en fazla 8 çift, yani 4 çift elektron çifti bulundurabilir. Kükürde bakalım 8... 16. elementtir 2 8 6 2 8 daha 10 16 değerli elektron sayısı kaçmış 6 imiş evet yazalım bakalım 1 2 3 4 İstediğiniz yerden çifteyim 5-6 yapabilirsiniz hiç sıkıntı değil buralar tek kalabilir ya da burayı çifteyip burasını tek bırakabilirsiniz bakalım 2 tane çift 2 tane de tek olacak 1 çift 2 çift 1 tek 2 tek evet 2 çift 2 tek bu da doğrudur doğru seçeneğimiz nedir C Ceyhan hangileri doğru gösterilmiştir diyor arkadaşlar doğrular 1 ve 3 yani fosfor ve kükürt doğru gösterilmiş karbon ise yanlış gösterilmiştir çok basittir umarım anlamışsınızdır 5. sorumuz. Evet gelelim 5. sorumuza periyodik sistemde genellikle metaller elektron verme ametaller elektron alma eğilimi gösterirler metaller ve ametaller arasında meydana gelen bileşiklerde iyonların elektrostatik çekim kuvvetleri sonucu iyonik bağ oluşur sodyum klorür bileşiğinde oluşan iyonik bağın Lewis yapısı. Şimdi arkadaşlar bazen öğrencilerimiz de aynı şeyi söylüyor. Ee, diyor ki hocam burada niye değerlik elektron sayısını nokta olarak göstermiyoruz? Arkadaşlar bakın. Sodium 11. elementtir değil mi? Sodium bakın gösterelim. Bu da daha açık yazalım. 2, 8, 1. Şimdi her element periyodik tablodaki soy gazlar dışındaki bütün elementler kendilerine en yakın soy gaz kararlılığına ulaşmak ister. Şimdi bakın. Sodium'a 2 tane soy gaz yakın. Yani birincisi Neon. Neon, on, iki, sekiz. Değil mi? Bir de argon var. Değil mi? Argon da önündeki soy gazdır. Soy gazın ön, şey, sodyumun önündeki. İki, sekiz, sekiz. Şimdi, sodyum ya neona benzeyecek ya da argona benzeyecek. Nasıl benzer? Değerlik elektron sayısı birdir. Ya dışarıdan yedi tane elektron alacak arkadaşlar. Yedi elektron alıp argona benzeyecek. Ya da şu son yörüngesindeki bir elektron verecek. Burası sıfır olacak. Sıfır kalacak. Bir önceki dolu yörüngesiyle yoluna devam edecek. Yani oktete yani 8'le tamamlamış olacak kendini. Şimdi hangisi daha kolaydır arkadaşlar? 7 elektron almak mı 1 elektron vermek mi? Tabii ki de 1 elektron vermek daha kolaydır. O yüzden metaller ilk yörünge hariç ikinci yörüngeden itibaren son değerlik elektron sayısı 1, 2, 3 olanlara metal diyoruz ve metaller bu değerlik elektronlarını verme eğilimindedirler vererek ne oluştururlar? Bakın burayı verdin Ne kaldı? Sıfır kaldı değil mi burada? E ne yapacak? E sodyum elektron kaybettiği için artı bir. Bir tane proton açıkta kalmış olacak. Yani artı bir yüklü. iki elektron vermiş olsaydı artı iki. Üç elektron vermiş olsaydı artı üç diyecektik. Yani katyonlar oluşturdu. E şimdi bakın kloru da aynı şekilde yazalım. Klor da aynı. Neon ve argonun arasındadır. Klor da on yedinci eleman. Bakın. İki sekiz yedi. Doğru mu? Evet. Şimdi bakın. Klor ya bir elektron alıp argona benzeyecek ya da 7 elektron verip ne ona benzeyecek? Allah aşkına hangisi daha kolaydır? Tabii ki de bir elektron almak daha kolaydır. O yüzden metal de zaten şu bir elektronundan kurtulmak istiyor. Ne yapıyor arkadaşlar? Sodyum metali klor ametaline bir elektronunu hediye ediyor. Ve e, sodyum artı klor bakın. Klor hocam biz klorun niye e, noktalarla gösteriyoruz? Arkadaşlar bunun son yörüngesindeki elektronlar bitmedi ki. Bir tane aldı. 8'e tamamladı. Yine oktet'e tamamladı. Bakın artık 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yaptık. Bir elektron fazlalığı olduğu için proton sayısından bir fazla elektronu var artık. O halde eksi 1 yüklüdür. Eksi yüklüdür. Yani anyon oluşturmuştur. E şimdi bakın artı eksiği çekmez mi? E çeker. İşte metalle ametal metal arasında oluşan elektron alışverişi sonucu oluşan katyon ve anyonların birbirini elektrostatik olarak çekerek oluşturduğu Bileşiklere iyonik bileşikler denir ve iyonik bileşiklerde anyonların noktaları vardır, katyonların yoktur arkadaşlar. Katyonlar çünkü elektronlarını vermiştir, elektronlarından kurtulmuştur. Son değerli elektronlarıdan kurtulmuşlar ve kendilerini bir önceki katmana bağlamışlardır artık. O katmanın yollarına devam ediyor. Buna göre aşağıdaki bileşiklerden hangisinin Lewis yapısı sodyum klorür bileşine benzer diyor. O halde diyoruz ki aşağıdakilerden hangisi acaba? Hangisi iyonik bir bileşiktir? Şimdi arkadaşlar bakın. İyonik bileşikleri tespit etmenin çok kolay yolu var. Yoksa bunların hepsinin ne yapmamız lazım arkadaşlar? E, Lewis nokta yapılarını yazmamız lazım. Hiç buna gerek yok. Ben e, ilk e, sorumda şöyle bir şey dedim. A metaller, a metaller nedir arkadaşlar? Job Hasan'dı değil mi? Job Hasan. Flor, klorun burnunu ısırdı demiştim. Yani eğer bileşikteki elementler... Hepsi bu elementlerden ise o bileşik molekülerdir yani kovalent bağlıdır. Şimdi bakalım azot monoksit azot var mı var evet oksijen var mı var arkadaşlar işte burada azotlu oksijen o halde bu molekülerdir yani buna benzemez çünkü artı eksi olmaz burada kovalent bağ vardır elektronlar ne ortaklaşa kullanırlar. Kalsiyuma bakalım arkadaşlar. Var mı burada? Yok. O zaman bakın bir bileşikte eğer copasanın dışında bir elementle başlıyorsa o bileşik kesinlikle nedir arkadaşlar? İyonik bir bileşiktir ve yapısı buraya benzer. Kükürt trioksit. Bakalım arkadaşlar. Kükürt var mı? Var. Oksijen var mı? Var. Burası da kovalent baldır. hidrojen monoksit. Su. Bakın hidrojen, oksijen var mı? Var. Arkadaşlar bu da molekülerdir. Yani kovalent baldır. Karbon, dioksit, karbon var mı? Var. Oksijen var mı? Var. Bu da Moleküler yani kovalent bağlı bir bileşiktir. O halde doğru seçeneğimiz nedir? Ee, kalsiyum oksit olacak. Ee, bu, bunun diğer bir ismi yaygın ismi nedir arkadaşlar? Sönmemiş kireç kalsiyum karbonatın ısıtılmasıyla elde ediliyor. Evet kalsiyum oksit e, metalik yani iyonik bir bileşiktir diyoruz ve geçiyoruz 6. sorumuza. Anyonlar elektron almış atom veya atom gruplarıdır. Elektron almış tabloda bazı anyonların formülatları verilmiştir. Anion bakın flor florür kükürt eksi iki yüklü işte arkadaşlar burası çok önemlidir bakın kükürt sülphürüs yani latince ismi süphürdür o yüzden anion ismi de sülfürdür arkadaşlar evet nitrat bakın azot ve oks oksijen ama bu nitrat NO3 eksi olacak arkadaşlar şöyle olacak NO3 eksi olacak bunu yanlış yazmışlar sülfat arkadaşlar evet Fosfat, evet fosfat eksi 3 yüklüdür. PO4 3. Şu nitratı yanlış yazmışlar. Evet buna göre aşağıdaki adlandırmalardan hangisi doğrudur diyoruz. Bakalım. Potasyum nitrat. Kalsiyum nitrat mı? Hahaha <gülüyor> yanlış. Arkadaşlar. E, potasyum diyoruz biz 19. elemente. Sembolü K'dır. Hocam niye potasyum diyoruz o zaman? Arkadaşlar bunun latince ismi Kalium. Biliyorsunuz elementlerin çoğu e, John Jacobs Berzelius tarafından latince isimlerinin ilk ve ilk iki harfi kullanılarak e, sembolleştirilmiştir. Kimyanın sembolik dilini Berzelius denilen, ben Bezelye diye kodlamıştım, Berzelius denilen bir Fransız e, vatandaş. E, kimyanın sembolik dilini oluşturmuştur. Bunu da neye göre Latince isimlerinin ilk veya ilk iki harfini kullanarak yapmıştır. O halde nasıl okuyacağız? Potasyum nitrat. Evet, potasyum nitrat. Tabii görüyorsunuz burada doğru yazmışlar. 3 yük değildir, oksijenin altındaki indistir. Sodyum florür. Arkadaşlar potasyum florür demiş. Sodyum natriyanyum. Evet. Gümüş sülfür. Çinko sülfür demiş. Ag gümüşün sim, sembolüdür. Arkadaşlar bu da yanlıştır. Çinko sülfat, gümüş sülfat demiş bu da yanlıştır. Alüminyum fosfat. Evet arkadaşlar sadece doğru olan E şıkkıdır diyoruz. Ali, alüminyum fosfattır. Evet geçiyoruz yedinci sorumuza. Bir molekülün polar ya da apolar olduğunu tespit etmek için aşağıdaki basamaklar takip edilir. Atom numaralarından yararlanılarak molekülün Lewis yapısı yazılır. Lewis yapısına bakılarak molekül içi bağlar polar mı, apolar mı olduğu belirlenir. Moleküldeki elektron yoğunluğunun dengeli dağılıp dağılmadığına bakılır. Elektron yoğunluğunu dengeli dağılmış ise molekül apolar, dengeli dağılmamış ise molekül polardır. Evet, bu bilgileri göre aşağıdakilerden hangisine molekül içi bağlar polar, molekül ise apolardır diyor. Arkadaşlar şimdi bu yapıda 3 tane kural var. Eğer ben size... Polar-Apolar'ı şöyle bir 7. soruda anlatayım isterseniz arkadaşlar. 7. soruda da bitirelim e, ilk bölümü. Şöyle yapalım. Çünkü bu polar ve apolarlık çok önemlidir. 1. Eğer bileşiğimiz ametala metal arasında olacak. Polar-Apolarlık kovalent bağlı bileşiklerde olur biliyorsunuz. Molekülün polarlığı apolarlığı. Molekül deyince kovalent bağ Bir kere element Job-Hasan'dan yani bileşik Job-Hasan dediğimiz elementlerden oluşmuş olması lazım. Copasan, flor, klorun, burnunu ısırdı. Evet. Bunların dışında bir elementle başlıyorsa kesinlikle o molekül değildir, iyondur. Evet. Birincisi eğer sadece iki elementten oluşuyorsa, elementler birbirinin aynısı ise arkadaşlar, hem <gülüyor> aradaki bağ, kovalent bağ apolardır, hem de yapı apolardır. Apolar. Eğer elementler birbirinden farklıysa, Arkadaşlar hem bağ polardır hem de yapı polardır. Şimdi birinci kuralımız bu. Tamam mı? Birinci kural iki elementten oluşacak ama sadece iki iki element olacak. Elementler birbirinin aynısıysa apolar, farklıysa polar. Şimdi gelelim ikinciye. En önemli kısım ikinci. Zaten ikinciyi anlayan arkadaş polarlık, apolarlığı hemen çözüyor. Şimdi ikinci durumda nedir? İkinci durum dediğimiz şey şu. Bir bileşik İki tür elementten oluşacak ama bileşikteki atom sayısı 2'den fazla olacak. Ne gibi? Bakın su gibi. H2O hidrojen ve oksijenden iki tür elementten oluşmuş. Ancak atom sayısı 3 değil mi? Burada arkadaşlar hemen burada şey yapabilirsiniz. Lewis nokta yapısını yazabilirsiniz. Bakalım şu E şıkkına bakalım. E şıkkına. Suya bakalım. Su 8. elementtir biliyorsunuz. şey Oksijen 8'dir. 2, 6 olarak dağılır ve oksijen şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hidrojen de birinci elementtir. Değerlik elektron sayısı 1'dir. Ve bir bağ yapar. Bakın şu, şuradaki tek bağlar var ya oksijen. Oksijen çift 2 bağ yapar. Niye? Şu tek olan elektronlarını çiftlemek için. Hidrojen bir gelecek şuraya bağlanacak. Diğeri de gelecek şuraya bağlanacak. Şimdi olay şu arkadaşlar merkez atom hangisidir en fazla bağ yapan atomdur tamam mı en fazla bağ yapan atomdur bu merkez atomu belirlemek için az olanı az az olana bakacağız yani bileşiklerde sayısı az olan merkez atom olarak kabul edilir. Baktık arkadaşlar merkez atom oksijen oksijende bağ yapımına katılmamış elektron çifti var mı var iki tane hem de bir tane değil o zaman direkt olarak arkadaşlar ne diyeceğiz bu yapı polardır diyeceğiz tamam mı? Bağlar? Bağlar zaten çok basittir. Aynı atomlar arasındaysa apolar farklı atomlar arasındaysa polar. Buradaki bağlar ikisi de polardır. Demek ki bu yapı arkadaşlar hem bağlar polar hem de molekülün kendisi polardır. Biz ne diyeceğiz? Molekül 3 bağlar polar olacak molekül apolar olacak. Demek ki E şıkkı değil. Hidroklorik asit şurada şuradaki olaya benziyor arkadaşlar. Bağda polar yapıda polar bu da gitti. Kalsiyum klorür arkadaşlar biz bu kalsiyum klorunun neyine bakamayız? Arkadaşlar kalsiyum kuduru e, şu jüpasta'nın içerisinde yok. Bakın şuradaki beryum hocam o zaman şu beryum da arkadaşlar bu beryum farklı bir. Şimdi 2A grubu elementi 2A grubu şöyle beryum arkadaşlar yarı metal gibi. E, o yüzden beryum'u farklı kategoriye alıyoruz. Arkadaşlar berilyuma baktığımız zaman berilyum dördüncü elementtir değil mi? Berilyum dördüncü elementtir. 2 olarak dağılır. Berilyumun değerlik elektron sayısı 2'dir. Şöyle 1-2 olarak dağıttık. Hidrojenler 1'dir arkadaşlar. Hidrojenle şöyle bağ yaptılar. Hidrojeni şurada yaptığımız için. Evet bakın arkadaşlar. Berilyum hidrür. içi e, bağlar polar. Polar. Peki merkez atom dediğimiz merkezde olan atomda elektron çifti ya da bağ yapmamış elektron kaldı mı? Kalmadı. O yüzden arkadaşlar bizim aradığımız cevap burasıdır. Bağ molekül içi bağlar polar molekül ise apolardır diyoruz. Oksijen arkadaşlar aynı atomlar arasındadır. Hem yapı apolardır hem de elementler arasındaki e, bağlar da apolardır. O halde bu da değildir. Doğru seçeneğimiz nedir arkadaşlar? B şıkkı e, berilyum hidrürdür. Evet geçelim 8'e. Geçmeyelim 8'e. Arkadaşlar burada bırakalım. İlk videomuz 27 dakika sürdü. O yüzden bu kadar yeterli diyoruz. İkinci bölüm 8. soruyla başlasın. İkinci bölümde görüşmek üzere. <Gülüyor>